Şimdi orada e, kendi aranızda tartışmada konuştuğumuz bir konu vardı. Güneş dönüyor mu çevresinde diye. Şimdi ben güneşi buraya koydum. E, güneşin ne olduğunu anlatabilmek için. Güneş bizim e, astronomi alanında G-Tayt sınıfı dediğimiz bir yıldız. E, Astronomide yıldızlar, hani yıldızların her biri bir güneştir aslına bakarız. Ama çok uzaklarda oldukları için biz onları noktalar olarak görüyoruz. E, güneş yakınımızda yaklaşık 150 milyon kilometre yakınımızda olduğundan dolayı da güneşi oldukça büyük. Neredeyse ay kadar büyük görüyoruz gökyüzünde. Eğer böyle e, İyi korunaklı bir şeyle bakarsanız güneşin yuvarlak olduğunu görebilirsiniz bu biraz bu bir animasyon birazdan gerçek fotoğraflarını göstereceğim hani patlamaların yoğun halde göründüğü bir animasyon şimdi güneşin yaklaşık 5500 santigrat derece yüzey sıcaklığı var Bu da 150 milyon kilometreden dünyayı ısıtıyor ama sizin sorduğunuz konuştuğunuz konulardan bir tanesi şuydu ya güneş dönüyor mu Evet güneş dönüyor arkadaşlar biz güneşin döndüğünü nerede anlıyoruz biliyor musunuz? Güneşin döndüğünü şurada bir fotoğraf görüyorsunuz. Bunu ne, ne NASA çekti, işte ne başka uzay ajansı çekti, ne bir şey çekti. Bunu bizim arkadaşımız Mehmet Ergün çekti. Mehmet Ergün çok iyi bir güneş fotoğrafçısıdır. Dünya çapında da bayağı bir ödüller sahibi bu güneş fotoğrafları konusunda. Bakın burada şeyi görüyorsunuz. Güneşin üzerinde şöyle lekeler var. Sizin evet. o teleskopla bakıp gördüğünüz lekelerden evet. bir tanesi evet. Aslında... Ya, bunu gördüğünüz bir bu e, ve de diğer de şu yan tarafta kaldığı için tam görünmüyor evet, ikisi şimdi bilim insanları güneşin ne kadar sürede döndüğünü algılayabilmek adına bu lekeler oluştuğunda lekelerin çevrimine bakarlar çünkü güneş dö dönmüyorsa ya sabit duruyorsa bile sabit duruyorsa biz bu her zaman aynı yerde görmeniz ama saat saat baktığınızda güneşin böyle yavaş yavaş bu lekelerin Kaydığını görürsünüz. Bunun belli bir periyodu vardır. Birinci gün şuraya git, şuradaysa beklersin böyle. Ne zaman buraya gelecek tekrardan bu dönüyor ya, tekrardan ne zaman gelecek? İşte atıyorum, 20 saatte geldi, atarak soruyorum. Sonra bir daha bekliyorsun ya 20 saatte geldi de gerçekten dönüyor mu yoksa hani ben öyle bir algımı yaşadım diye bir daha bekliyorsun aynı şeyi bakıyorsun bir 20 saatte daha geldi. Fakat buradan güneşin dönüş süresini hesaplayabiliyorsun. Şurada gördüğünüz üzere biraz hızlı bir gösterim bu. E, güneşin bilim insanlarının yaptığı uydularıyla ve teleskoplarıyla alınmış, hızlandırılmış bir dönüş görüntüsü. O e, lekeleri gözlemleyerek yapılmış bir dönüş görüntüsü bu. Biz buradan güneşin döndüğünü biliyoruz. Güneşin dönmesi dünyanın güneşin çevresine dönmesiyle imtili bir şey değil. O çok daha farklı bir konu. Sizin orada tartıştığınız bir konu vardı mesela mevsimler nasıl oluşuyor. Birazdan mevsimlerin nasıl oluşuna geleceğim Zafer, ben şimdi tekrardan kapatayım. Zafer. Şimdi... Hı. Arada bir çocuklar da soralım. Şimdi buraya evet, kadar özellikle, mesela özellikle. aklınızda <gülüyor> mesela şunu düşündünüz mü? Ben şunu diyebilirdim. E, Zafer bunlar belki çizim abi teknoloji gelişti nereden biri? Yani bu kadar şey nasıl? Ya mesela güneş çok sıcak. Ona bakamıyoruz bile. E nasıl çekiyorlar, fotoğraflıyorlar? Mesela Mehmet Ergün'ün bahaninden bahsetti. E nasıl bunları fotoğraflıyorlar düşündünüz mü? Çünkü bakamıyoruz. Baka, bakmayın da kör olursunuz. Tabii, tabii e, müthiş bir sıcaklığı var. Yanına uydu gönderemiyoruz değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Yanar, erir direkt. Yanına değil. Görüncesine uydular sokuyoruz. Şu anda da bir tane uydu güneşe e, dairesel bölümlere giderek yaklaşıyor. Yani 10 milyon kilometreden daha yakın bir mesafeye gelecek orada inceleme yapacak şu anda o yoluna hala Şu anda falan... ama yaklaştıkça şu, yani. anda da, şu anda da güneşin çevresine yörüngeye girmiş iki tane uydu var onlar da güneşi sürekli gözlemliyorlar Burada şu slaytta gösterdiğim görülüyor mu bu yine o uydulardan bir tanesiyle elde edilmiş görüntü bu dönme görüntüsü hızlandırılmış bir görüntü bu Bilim insanları bunu izliyor. Bir tane bu Mehmet Ergün'ün çektiği bir fotoğraf var. Mehmet Bak bunu bu... dünyadan çekiyor arkadaşlar. Bu dünyadan çekilmiş. Evet yani. dünyadan. Evinin bahçesinden bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bu fotoğraf Mehmet Ergün çok daha nitelikli, çok daha yakın çektiği görseller de var. Ben tam, tam görüntü alınması açısından bunu paylaştım. Şimdi... Biz güneşe bakıyoruz, göremiyoruz böyle gözümüzü alıyor, ne yapıyor? Zafer ben geçenlerde abi. bir örnek yani geldiğimde Mesela Göreceğim. ben bu duşunu sorardı bir iniz. Buraya kadar kafazı takılan bir şey var mı arkadaşlar? Biraz siz yani konuşun, biz... Zafer gelir şimdi. Mesela ne, ne, nasıl geliyor anlatınca? Biz soru soracaktım aslında da. Soru soru dünya... hiç çekinme, Direkt gir araya. Ha. Dünya, Zafer, dünya döndüğü var. için güneşteki lekelerde yer değiştiriyor, olabilir, olabilir, olabilir, <gülüyor> olabilme ihtimali var mı acaba? Yani göz yani yanılması dünya... gibi mi diyorsun? Göz yanılması olabilir evet. mi? Yani mi? Dünya sürekli döndüğü için o lekeler yer değiştiriyor. O yüzden... Yani arkadaşımın anlatmak istediği aslında hani güneş ben dönmüyor. Anladım. Yerinde anladım, duruyor anladım. da biz etrafına döndüğümüz için güneş de dönüyor diye mi anlıyoruz? Anladım. Şimdi e, bu, bu da doğru. Lekeler yer değiştiriyor güneş üzerinde. Ancak bu çok çok yavaş gerçekleşiyor. Bir de dünya güneşin içerisinde yine çok yavaş dönüyor. Dünya güneş içerisinde 365 günde dolaşıyor. Dolayısıyla biz bugün baktığımızda, yarın baktığımızda, sonraki gün baktığımızda güneşin içerisindeki o dönüşümüzden kaynaklanan güneşin hareketi, çok lekelerin çevrimi çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü çok yavaş dönüyoruz biz. Şimdi bu lekeler de çok yavaş hareket ediyorlar aynı zamanda. Çok çok yavaş. Hatta rastlantısal hareketleri de olabiliyor bu lekelerin. Ancak bunlar da çok yavaş. Dolayısıyla bilim insanları bu tür hesaplamaları yaparken tam hesaplamaları yaparken şunu yapıyor. Bir kere gördüm, ölçtüm, olmadı değil. Bir kere ölçtüm, baktım, şu kadar süre buldum. Bir süre sonra bir daha ölçüyorlar, bakıyorlar, yine benzer bir süre buluyorlar. Bir daha ölçüyorlar, bakıyorlar, az bir süre buluyorlar. Bu ölçümü tekrarlıyorlar. Tekrar hani onlarca defa, yüzlerce defa, bazen binlerce defa tekrarlıyorlar. Biz buna kontrollü dene bilim kontrollü deneydir. Yani düz dünyacıların dediği şeyler vardır ya. Ha, ben baktım öyle değilmiş bir daha bakacaksın bir daha kontrol edeceksin bir daha bir daha bir daha Çünkü düz dünyacılar bir daha bakarlar ikinizde onun olmadığını görürler o iddia ettikleri şeyi. şimdi bilim bunu tekrar tekrar yapıyor tekrar tekrar yaparak da kesinliğe ulaşmaya çalışıyor Örneğimiz güneşi yaklaşık 400 yıldır gözlemliyoruz o lekelerin 400 senedir 400 senelik bir birikim var bilgi birikimi şimdi sizler bizi izleyenler toplamda kaç yıl yaşayacağız 75-80 yıl 90 yıl 100 yıl yaşayanlar kendilerini çok şanslı hissedecekler veya şanssız hissedecekler bilemiyorum şimdi <gülüyor> biz bu kadarcık kısa ömrümüzde o 400 yıl boyunca biriktirilmiş e, binlerce insanın emeğini ya Bunlar da bizi kandırıyor ve kardeşim diyerek de silip atamıyoruz emeği silip atamazsınız yok, yok. Çünkü bilim kontrolü deneyle yürüyor kontrol ederek Dolayısıyla bir şey ekleyeceğim, ekleyeceğim. Evet. Zafer sana mesela az önce hani kafanda bir sor sordun ya mesela diyelim ki dostum bu soruyu bir astrofizikçi de soruyor olsaydı ya da astronomi ile uğraşan birisi bir bilim insanı bu nasıl yürüyor mesela CEDEP burada sen istersen cevap ver bir mesela soru soru bir izledim. şüphem var Hı -hı. Ha, şüphem var yani de. ben bunu nasıl kanıtlayabilirim yani güneşin dönmediğini iddia edecek ve bunu bir hipotez Hı -hı. yapacak bu hipotez sistemi hipotez nasıl işliyor Teori nasıl işliyor, onu nasıl kanun yapabiliyoruz, burayı bir anlatsanız. Evet. Adım so, Sorun neydi? Şey, e, soruyu soran arkadaşın adı neydi? Sadık Hasan. arkadaş. Adidas. Ha, Hasan mı? Duydum, doğru mu duydu? Evet. Ha, şey, e, çok güzel aslında bir soru sordu. Çünkü e, diyor ki, hani o kayacak, bizim bakış açımıza göre değişir. Ben hemen ben astrofizikçi değilim, psikologum ben. Ama şöyle bir şey geldi aklıma. Bir tane şişem var elimde, bir tane bardağım var. Bu tarafında yazı var. Görüyorsunuz bardağın. Değil mi? Dönüyor. Burada da bir yazı var. Bu da dönüyor. Şimdi düşünelim ki şu, şimdi size döndürerek yapacağım. Şu güneş ya. Bu yazıda da güneşin üstündeki leke olarak düşünün. Bu da dünya. Şimdi bu çok yavaş dönüyor. Tık tık tık tık tık tık yapayım. Tamam mı? Ama bu dünya yani bizim olduğumuz yer. Biz de bu harfin olduğu yerden bakıyoruz gibi düşünelim. Şimdi bu buraya döndüğü zaman ben görüyorum yazıyı. Değil mi? Ama bu çok sık dönüyor. Birkaç tur atıyor. Bu 2 3 tur atana kadar bu ancak bir tık ilerliyor. Yani ben 3 gün sonra baktığımda da bunu görüyorum. Hasan'ın dediği şeyin olması için bunların hızlarının bayağı birbirine yakın olması lazım ki bu dönerken bu da dönsün. Sanki bu yer değiştiriyormuş gibi bir efekt yapsın. Mesela bunu denemek isterseniz kendiniz biraz komik olur ama bahçede falan arkadaşlarınızla bakın ve dönün. Hani aynı anda döndüğünüzde bakalım ne kadar yer değiştirecek. Onu bir şöyle öyle bir cevaplamak istedim. Bilmiyorum şey oldu mu? Hani daha mantıklı oldu mu? Bir de dediği olayı mesela daha önceden de dediler. Dediğinde ne yapıyor biliyor musun bilim insanları? Şimdi Zafer Hoca çok güzel bir şey dedi. Üzerinde çok emek var bu yapılanların. 400 yıl. Ama bilim diyor ki 400 yıl da harcasan, 300 yıl daha harcasan ben gelirim seni yanlışlarım. Newton'un kanunları vardı. 300 yıl boyunca dünyada bayağı yanlışlanamaz dendi. Einstein çıktı. Hepsi değil bir kısımdaki söylediğin doğru değil dedi. Orada şey demedi bilim dünyası işte. Hani eee Emek var ya bunları yapalım. Tabii ki hemen kabul etmediler ama kanıtlar. Burada şöyle düşün, mahkeme gibi düşünün. Kanıtlar kimin tarafını desteklerse ona inanıyor. Şimdi arkadaşımın dediği, Hasan'ın dediğini eğer bilim camiasına deselerdi diyeceklerdi ki onlara tamam bak bizim 400 yıllık toplanmış kanıtlarımız var sen de bununla ilgili bize kanıt toplar mısın? O zaman da Hasan gidecekti diyecekti ki bak işte benim dediğim gibi oluyor bak döndüğü zaman aynı anda yeri değişiyormuş gibi oluyor deyip bunu kendi gösterecekti, arkadaşına gösterecekti, dünyaya gösterecekti. En önemli kavram şu, sen yapıyorsun ya bunun başka yerde de tekrar edilebiliyor olması lazım. Tekrar edilebilirlik diyoruz biz ona çok çok önemli bir şey. Mesela ne oldu? Dediler ki ışıktan hızlı bir şey yok evrende. Tamam mı? Böyle kabul ediyoruz evet. şu anda. Işıktan evet. daha hızlı nötrini ölçtük dediler. Çin'de bir araştırma grubu. Sonra bunun raporunu yazdılar, oturdular. Böyle böyle yaptım, şöyle makineyi böyle böyle ayarladım, şunları şunları yaptım, hızını böyle ölçtüm diye dünyaya yayınladılar. Diğer bilim insanları bunu okudu, dedi ki ben de bir deneyeyim, bu yaptıysa bende de çalışması lazım. Aynı makinede deniyorlar, bulamıyorlar. Daha sonra ortaya çıkıyor ki aslında o makinenin bir kalibrasyon hatası var. Bir problemi var o makinenin, o yüzden tekrar edilemiyor. Bu çok o yüzden önemli. Bilim dünyası da buna güveniyor aslında. Ben bilim insanı olarak hata yapsam benim... Öteki meslektaşım beni bulur, düzeltir gibi düşünüyor.